Öncelikle e, kulübümü e, başkanıma, hocalarımıza, yardımcı hocalarımıza, bütün ekibe, futbolcu arkadaşlarıma, personelimize çok candan teşekkürlerimi sunuyorum. E, bu kulübe geldiğim ilk dakikadan son ana kadar herkes bana çok yardımcı oldu, bana iyi desteklerini gösterdi. Burada dört ay kadar bir süre bulundum amanca ancak iki yıl gibi geçti. Çünkü buraya öyle çok alıştım ki kendimi çok rahat hissettim. Herkes bana iyi davrandı ve kendimi çok iyi hissettim. E, buradan ayrılmak durumu dayım artık 50, 50, 50, 50 ayrılımın 50. temelindeki sebep ise aile sebepler ailemden evet, ötürü buradan ayrılıyorum. This press conference is only about to to... Evet öncelikle bu Does basın toplantısını bir veza etmek için e, düzenlemiş bulunuyoruz. E, geleceğimle ilgili aslında yorum yapmam gereken yerin burası olmadığını düşünüyorum. E, buraya sadece herkese teşekkürlerimi sunma için gelmiştim. Çünkü burada adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olan insanlar oldum. E, geleceği konuşmanın zamanı burası değil gibi geliyor. E, tabii ki Sivas Spor'da oynamak benim için büyük bir zevkti. E, bu da ayrılırken herkesi iyi anılar bırakma amacıyla gelmiştim ve bu şekilde ayrıldığımı düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir 4 ay geçirdim. Evet şu an takımın içinde bulunduğu durum iyi bir halde değil. Bu sebeple çok üzgünüm. Bütün oyuncularımız, hocalarımız bunun için çok uğraşıyorlar. Çok çabalar sarf ediyorlar. Takımımızın konferans liginde devam etmesini en çok temenni ediyorum. İleriki zamanlarda bence da başlayacaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şu an uygun bir zaman değil ama olmak zorunda olduğu bir zamanda ayrılıyorum. Bunun için de çok üzgünüm. Keşke böyle olmasaydı. Evet dediğimiz gibi takım iyi bir durumda değil ama bu takım bir bir çok şeyler başarabilecek e, seviyede bir takım buna mütedir bir takım. Özellikle başkanımız e, bu kulüp we için we elinden gelen her şeyi geçmişte verdi or ve or hala or vermektedir. Or Bence kulübün or tek or bir eksiği var. E, e, e, taraftar. E, or e, or kulübün or taraftarın desteğine de ihtiyacı var. Sadece or kulübün değil, bütün oyuncuların da buna çok ihtiyacı var. Çünkü yeterli desteği görmediklerini düşünüyorum. Görmediğimizi düşünüyorum. Öncelikle evet The başkanımız yazın benim buraya gelmem için çok uğraştı. Sadece başkanımız değil onun yanındaki yardımcı yöneticiler olsun hocamız olsun çok uğraştılar. ellerinden geleni yaptılar bunun için kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. E, şu anda da burada kalmam için gerçekten e, ellerinden e, geleni e, yaptılar. Beni e, çok e, istediklerini e, de gösterdiler. E, e, ama buradaki e, konu para be, veya kariyer e, veya başka bir kulüpte e, oynamak e, değil. E, tamamen ailesel e, bir durum. E, ben çünkü e, daha çok e, aile adamıyım. Tabii ki futbolu bırakmayacağım. E, tabii e, ki futbolu e, çok e, seviyorum. E, futbol e, oynama e, e, e, devam edeceğim. Buradan başka bir kulübe gideceğim. Evet. Ama alemin de tercihleri ondan da düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum. Burada geleceğimden şu an bahsetmek istemiyorum. Hangi kulübe gideceğime dair. Çünkü daha net değil. Ama ben buraya gelme asıl sebegul sadece bütün bu Sivas şehrine kulübe ve başkanımıza teşekkürlerimi sunmaktı. Şu an açıkçası ben de menajerimi bekliyorum. Menajerimizin, <gülüyor> e, menajerimin yaptığı görüşmeler sonunda aslında açıklığa kavuşacak. Benim buradaki işim oyun oynamak. Yani futbol oynamak ama sırada ilk kulübümü zaman göstereceğim. Benim sözleşmem bir yıllık ancak Ocak ayında 250 bin dolar karşılığı ayrılma maddesi bulunuyor. Yok sebep hani Türkiye veya Sivas şehri değil sebep şu e, burada intern uluslararası bir okul yok, internasyonel bir okul yok e, ve benim büyük çocuğum da şu an birinci sınıfta kendisi Türkçe bilmiyor ve kendi ana dilinde ve İngilizce dilinde eğitim göremiyor tamam e, asıl sebep bu diyebilirim mesela yani Türkiye veya başka bir şeyle alakalı değil. E, Sivası Sivas Spor'un en güçlü yanı burada bir aile ortamı var. Tamamen aile gibi yaşayan bir takım görüyoruz burada. Bence bu çok önemli bir şey. Ve Sivas içinde bulunduğu duruma baktığımız zaman Sivas Spor gerçekten bundan fazlasını hak ediyoruz. Sivas Spor olarak birlikte daha iyi, iyi bir pozisyon, daha iyi bir üst sıra hak ediyoruz. Ama bu futbol bazen işte istediğiniz gibi gitmiyor. Ve tabii ki taraftar desteği de gerekli. Taraftardan istediğimiz, beklediğimiz desteği de göremiyoruz. Ama Sivas Spor geçmişte bu zor durumlardan çıkmasını çok defa bildi. Bence yine bu zor durumlardan çıkacağız. Açıkçası sebebini bilmiyorum Arkadaşlarımızla da konuştuk Hiçbirimiz o golün neden iptal edildiğini bilmiyoruz Bence Hakem de tam olarak kendisi de bilmiyor Neden iptal edildiğini Orada elini kaldırdı offside gösterdi ama Offside nerede var onu da bilmiyoruz Onu da görmedik bence kimse bilmiyor bu golün neden iptal olduğunu e, Bu da şunu gösteriyor ki Var sistemi de hata yapabiliyor Ve burada da hata yaptığını görüyoruz e, Bence burada başta daha fazlasını hak etmiştik e, Galibiyet olmasa da en azından Beraberliği hak etmiştik ve sonuç belki de Galibiyetle de sonuçlanabilirdi ama olan oldu. Futbolda zaman her zaman kısıtlıdır. Çünkü dört gün sonra Konya maçımız var. Ee, ve bu maça şu an odaklıyız. Ee, Konya maçına odaklı olmayı bunu düşünecek vaktimiz yok. Çünkü Konya'dan sonra tekrar kısa bir süre sonra yine maçımız var. Bu kadar kısıtlı zaman aralıkları içinde geçmişe takılıp kalamayız.